3er otogaz mühendisinden herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Fiat Egea montajlarımızdan size bahsedeceğiz biliyorsunuz daha önceki storylerimizde hikayelerimizde de Fiat Egea montajlarını yoğun yapıyoruz dediğim gibi 1.4 motorlarda 1.6 motor Egea motorlarında hiçbir sıkıntı problemimiz yok bu araçlarda gönül rahatlığıyla tüm LPG markalarının dönüşümünü yapıyoruz en son videomuzda da görmüşsünüzdür ticari taksilerde bu ara bir yoğun dönüşümümüz var Sağ olsun ticari arkadaşlar yani ticari Taksi şoförleri de, esnaf arkadaşlar da bize sıfır araçlarına güvenip gönül rahatlığıyla teslim ediyor. Bu araçlarımızda dediğimiz gibi tüm markalar uyumlu. Önemli olan bu araçlarda doğru montaj ve doğru bir ayar arkadaşlar. Bu da zaten üçer otogaz aleti olarak ee, bunda hiçbir sıkıntı problemimiz yok. Gönül rahatlığıyla tüm montajlarımızı fabrikasyon tatlı montajlarımızı tamamlayıp güzel afer yapıyoruz, yol yapıyoruz ve araçlarımızı e, müşterimize teslim ediyoruz. Ve e, ticaret taksilerimizin şu an montajları tamamlandı, montajlarımız bitti, e, yol ayarlarını yaptık ve araçlar artık e, piyasada ekmek kovalamaya başlayabilecek, e, para kazanmaya başlayabilecek. E, arkadaşlar da buradan kazası belasız iyi sürüşler diliyorum, e, işleri güçleri rast gitsin inşallah. Bu araçlarımızda önemli olan periyodik bakım aradıklarımız arkadaşlar. İlk kontrollerimiz 1000 km sonra ve akabinde her 10.000 km'de bir atiker grubunda bir filtre bakımımız olacak. E bu bakımları da aksatmamak dediğim gibi hem yakıt ödemesi hem de arabaların performansı açısından, motor ömrü açısından, LPG'nin ömrü açısından çok çok önemli. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.